Merhabalar efendim, sevgi ve saygıyla sizleri selamlıyorum. Kalbi besleyen koroner damarlar kalp kasının üzerinde böyle serbest ve rahat bir şekilde dolaşırlar. Etrafında hiçbir bası söz konusu değildir. Serbest bir şekilde altındaki kası beslerler. Peki bizim bahsettiğimiz bası nasıl söz konusu olabilir? Biliyorsunuz kalp kası kasılıp gevşiyor ve bu kalbi besleyen damarlar da kasının üzerinde olduğu için bundan etkilenmiyor. Ama bahsettiğimiz ilginç bir durum var. O ilginç durumda kalbin kasılmasıyla beraber bu kalbi besleyen damarlarda bir incelme söz konusu oluyor. Buna biz kasın içinde seyrettiği için kasılmanın sonucunda normal olarak damarın daralması aklınıza bu hastada bir takım sorunlar yaratabileceğini getirebilir. tekim burada görüyorsunuz kasılma öncesindeki çapı ne kadar? ve kasılma sırasında çapı ne kadar. Ve dolayısıyla bu kişide sanki bir damar tıkanıklığı durumu olabilirmiş gibi aklınıza gelebiliyor. Bakın burada da görüyorsunuz. Kas beyaz renkli damarın üzerinde yani damar kasın içerisine doğru dalıyor. Yani aslında kasın içerisine dalıyor demek, son derece doğru. Bir tünele giriyor ve sonra tekrar tünelden çıkıyor. Böylelikle kalp kası damarın üzerinde bir Tabaka oluşturuyor, adeta bir köprü oluşturuyor, bakın burada gördüğünüz üzere. Sonra tekrar yüzeye çıkıyor. Yani bir tünele giriyor, yukarıda kalp kası var. Ve bunun sonucunda kasılmayla beraber kişide bir takım göğüs ağrısına benzer yakınmalar olabilir. Ve böyle bir durumda da kişide ciddi sorunlar olabileceğini düşünebilirsiniz. Ama size şimdi şunu söyleyeyim, ortalama %25 civarında görülüyor bu. Yani hiçbir şikayeti olmayan bir insana da anjio yapsanız bu olabilir. Sebebi çünkü kısa bölümler halinde gelişiyor ve genellikle sessiz herhangi bir sıkıntı yapmıyor. Bunun sebebi şu, kalp kası kasıldığında değil, gevşediğinde besleniyor. Dolayısıyla kasılmadan etkilenme şansı biraz düşük. Eğer ciddi şikayet varsa o zaman kişiye, Ameliyatı uygulanabilir ama bu genellikle enderdir. Seyrek göğüs ağrısı vardır. İleride koroner anjiografi gerekirse akım basınç ölçümü dediğimiz özel bir test yapılabilir. Stent ve en son çare ameliyat olabilir. Ve şimdi size damarın serbestleştirilmesiyle ilgili kısa bir video göstereceğim. Yani bu sanıldığı kadar korkulan bir hadise değildir. Öncelikle onu size söylemek isterim. Bazen bu Tünele girdiği bölümde, ilerideki dönemlerde kişi de damar sertliği gelişme şansı söz konusu olabilir. Şimdi isterseniz gelin videomuzu bakalım, daha iyi bir şekilde görelim. Bakın burada görüyorsunuz, kasın içerisinde o görülen yer beyaz, tüp şeklinde görülen yer damar. Ve bakın tüneli görüyorsunuz, üzerindeki kasta bakısını görüyorsunuz. Bu elektrokoter denilen küçük bir cihaz yakıyor elektrik akımı ile buradaki kas dokusunu ve bazen damarlar oluyor. Ona da klip dediğimiz küçük metal klipsler koyuyoruz. Ve gördüğünüz üzere bakın, üzerine serbestledikten sonra damarın üzerine elektrikle yakmaktan kaçınılıyor. Çünkü damara zarar verebilir. Ne kadar düşük olsa da elektrik akımı. O yüzden belli bir yeri düzelttikten sonra üstü kesiliyor ve böylelikle damar tamamıyla serbest hale getiriliyor ve böylelikle kişi stente gerek kalmaksızın bundan da kurtulabiliyor. Bazen direkt olarak buna gerek kalmadan bypass ameliyatı da yapılarak iş daha da garanti altına alınan bir takım yöntemlerde söz konusu. Gördüğünüz üzere hani damar damar üzerine binmediğinden hadisesi pek söz konusu olmaz bizde ama. Kasın damar üzerine baskı yapması bu dediğimiz durum için geçerli. Buna miyokardial bridge veya miyokardial köprü adı verilmekte. Efendim sabrınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Hepinize iyi günler.